Yo yo yo yo yo yo merhaba nedir bu lan lan Geri döndük lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan Moralimiz bozuktu çünkü bazı insanlar bize ama moralim bozulmadı ama <gülüyor> <gülüyor> benim bozulmadı <gülüyor> ama gerçekten bu kanalda yani bir şey paylaşmak için çünkü <gülüyor> yani hep her paylaştığımız şikayet ediyorsunuz çok komik <gülüyor> yani komik neden, komik değil. <gülüyor> neden peki <gülüyor> <gülüyor> tek neden yani başkan ne yapabilir zehir zehir mi zehirli bir yani şey var burada ne ise? Like toxic community. Toxic community. Ben çeviriyorum. Ama gamma bazıları var. Çorlarınız var yani. Siz seviyorsunuz. O yüzden yani biz o da very Evet. Yine size video veriyoruz yani. Öyle işte Türkçe bitecekti ama yani it's environmental. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir şey anlatacağız. Sonra başka bir video olarak ya da bu videonun sonunda Maske tak. Evet. Yok. O yüzden arkadaşlar lütfen abone ol ve paylaşmaya başlayın. Takip ettiğiniz yeni bir sinirli bir video. Gelenim. True Television. F C N Larry. Hadi on on on daha bunlar hiçbir şey değil. Mi? Mehmet. Mehmet meshef. Meshef doktor. Size öyle öyle sürprizlerimiz. 1 8'de pişman olacaksınız. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu bir dakika bir dakika Şimdi ben bey falan değilim. Ooo, bem falanteza. Os aman, Dede. Ah, baba, dede? Oh, I said what? I said mistami. Ah, Dede. Evet. Ben bir İngilizce daha paylaşabilirim. Sen paylaş, İngilizce. <Gülüyor> My darling öyle yemeği ben çok iyi alkış alkış alkış alkış alkışlanış o la la la wow. Hepsu. Öğle yemeği yediği sırada TV efsaneleri. Çok sertti. Ne diyorsunuz sırada turşu diye ağzına attığı lokmanın bir kısmını yutamadı. sırada turşu diye ağzına attığı lokmanın bir kısmını yutamadı. Çok sertti. Ne olduğunu anlamak için kalan kısmı eline aldığı ansa çok büyük bir şok yaşadı. Çünkü sertliği yüzünden yutamadığı turşu değil. Right, no. Ne oldu? There was human being finger inside the What the fuck? Inside what? Oha, mı? With pickles. Turşu değil. insan parmağıydı. Dua etsin parmakmış başka bir şey de çıkabilirdi. Like something like like just on. Bir sam parma Lezzet olarak gayet dakika bir dakika ilgisiz kalmışımdır. It means like me <gülüyor> not getting attention for like for one, <gülüyor> <minutes>. <gülüyor> <gülüyor> one dakika one dakika Ay, ay, ay. siz çekilin, bırak çekilin. kriterlerim var. var sizler sizler ya tamam kriterlerini bırak şimdi işin ciddiyetine bak. Şimdi ben deniz boyu ev nerede diyorum? İstiyorum deniz boyunda ev istiyorum. deniz boyunda evim yok ben bu <günlük şarkancını iyi yapıyor> çok havalı konuşuyor. Çok havalı. Gideceksin beni. seni denize de Paris'e de Hangi insan gezmek isteme sor Bak Paris'i geri döndü Ayşe abla. Kız yal Kız Flash TV Bu Flash TV ne? Aa, belki başka bir su su su çok kötü ah tamam. espiri çok ya böyle Mehmet ey şey mi Mehmet. Ee, Mehmet doya doya moda yani balımın bu akşam. Şimdi değil. Bu akşam akşameyiz Yok. Ama bu akşam şimdi. Evet. Ha. ne demek ya? Ben öyle bir şey demiyorum ki. Sen beni dinlesen bağlayacak ama dinleyecek kadar bitirmeme <gülüyor> izin vermiyor. Lafa ağzıma tıkıyor. Ondan sonra da Kaldı ki onu savunan bir şey söyleyeceksin. Rümeysa. Rümeysa? daha Rümeysa. Ne bir şey Rümeysa? Tam bir şey söyleyecektim. Bitti benim için şu an. Bitti. Kendinize gelin. giden birisi vardı. O geliyorsa buyursun gelsin. Davet edecek halim yok. Welcome. hadi be. What? Bir diyor. E hadi be 5 3 hadi With online I English from online class. What? What? Lesson. Evet, How are you? Well, Michael. Oha! Oha! Oha. Abicim, abicim siz İngilizce nereden öğrendin ya? <gülüyor> Çünkü bu İngilizce bilmiyorum. Allah Allah ya. <gülüyor> How are you? How are you, Ya Allah Allah ya. I fully can't Michael. Jackson. <gülüyor> Well, even Is Ibrahim Hey, <gülüyor> Evet doğru ya. Where from? Yes. Oh. şaka şaka yani. Bu nedir? A da Rusça. Rusça. Russtan Dartiga Tigayparski. Almanya'da yaşıyormuş ama eee tam bilmiyor. Ola ola ola. O Oha. O zaman Türkçe de çok bilmiyor. İngilizce'de çok bilmiyor. Sadece Almanca biliyor. Hı. Oha. Doğa abla ben tercüme değil Çok heyecanlı. Bu ne Oh, it's Türkiye. Like yes. What is this? this is Michael. Abraham Jackson. bilmiyorum ben Tavuk söyledim, evet onu yedim böyle gibi bir şey, yağda kızarma, onu yedim. Burada dakika soracağım yalnız bir saniye çünkü. Hi, how are you? Hi, uh, what are they having? Yapacağım tabi yalnız o tavuk değil yediğiniz şey. Ne o? Yani sosunda da deniz mantuğları falan var. Ha? Evet. İstiridye var, midye var. Çok ferah. Vay vay vay vay vurcu. Vardı. Kusma effect. Ah shit. Ah bak bak, they order something and they give them something wrong. Wanted chicken but they give them something else. Yeah. And between like something in media and all Betül iyi misin Ay Ay Ay, gerçekten ben doyar uh, Betül there, there. There, there. E <Gülüyor> <In> <Gülüyor> Etül evet, iyi misin? ayaklarımın evet, üzerinde Bak yine. ya. Buz getireyim mi sana? Düştüm. Düştün. Aşık mı oldun ya? Gül, Gül, Gül, Ben bir reklam gördüm burada ya şoklama getiyor bu adet masa Flash TV ve Samanulo Flash TV is a cringe kind of like What Samanulo What Samanulo We've seen that like we've seen that Flash TV is like the badness badness something like Samanulo ne ne is kind of something bu like. Geldim yıkamak için ve Gizem ne yapıyorsunuz ya? Böyle Seçin. Burada gökyüzü var? <gülüyor> Kıskandın mı? kıskandım. gökyüzü var? Gerçekten kıskandım. Murat, banyo Bu ne? Bu Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Hayır. Salon O senin kapının önünde. Aa aa. Senin evin değil mi burası? Bir şey kalmadı, bunu al. Abadim, Oo. Ooo, tamam, sonra Tutmaz peki, benim. This is why. This is why need to be dedicated in my life. I have even on the floor. İmiz sarra bırak. Sarra, sağlık görevlileri gelsin. What she right? Bu, she Bu, the the big Don't know. Bu karar arkadaşlar Aa. Evet sen ne düşünüyorsun bu komik montajın hakkında? Söyleyeyim şimdi İlk en sevdiğim arkadaşı buldum bu, Buldum Rumeyse <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar Çok komikti Yani Çok komik. yani hepsini anlamadım da Ama bazıları JT çevirdim Ben de bazıları anladım yani Sonraki yani videoda hepsini bul Sonraki hayatın magel. Hepsini vur. Evet, Vum. arkadaşlar